Bugün 25 Nisan 2022 Pazartesi ay günündeyiz. Kova burcundaki Ay, 3:33'te Merkürle yaptığı dik açının ardından boşluğa gelecek ve sabah saatlerinde önemli bir açı yapmadan boşlukta ilerleyecek. Güne kararsız ve huzursuz enerjilerle başlayabilir. Herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Bazı planlarımızda aksamalar, randevularda gecikmeler olabilir. İletişim ve ulaşımda sıkıntı ve tıkanıklıklarla karşılaşabiliriz. Sabah erken saatlerde önemli işlerle ilgilenmemekte fayda var. Ay 13-14'te balık burcuna geçecek. Öğle saatlerinden itibaren daha içe dönük ve duygusal olabiliriz. Çevremizdeki enerjilerin etkisinde kalabilir, bu nedenle daha melankolik hissedebiliriz. Bugün boğa burcundaki Merkür ve balık burcundaki Neptün arasında oluşacak uyumlu açı zihinsel yaratıcılığımızı ve empati gücümüzü de artırabilir. Sezgilerimizi ve sanatsal yeteneklerimizi değerlendirebiliriz. Akşam saatlerinde ay ile boğa burcundaki güneş arasında etkinleşecek olumlu açı içsel huzur ve uyumu da güçlendirebilir duygusal ve zihinsel enerjimiz daha olumlu olabilir Aşk sevgi romantizm ve sanatsal alanlara daha fazla çekilirken ilişkilerde güven ve huzur beklentilerimiz karşılanabilir siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun